Herkese merhaba arkadaşlar, ben Özgür Çetin. Bugün ilginç bir video ile karşınızdayım. Şimdi belki size de denk gelmiştir. Whatsapp gruplarında bir ses kaydı dolaşıyor. Hatta belki de birden fazla ses kaydı dolaşıyor tam bilmiyorum ama benim dinlediğim ses kaydında bir beyefendi işte bir avukat arkadaşının olduğunu ve işte Whatsapp gruplarına denetim geleceği konusunda bir mecliste bir yasa tasarısı olduğu ile ilgili bilgi veriyor. Bununla da ilgili avukat arkadaşı demişmiş ki, işte WhatsApp gruplarını kapatın sonra tekrar açın. Çünkü kanun çıktıktan sonraki hani e, durumlar işte WhatsApp grupları takip edilmeyecek, bakılmayacak, konuşulmayacak falan gibi böyle bir hikaye söz konusu. Hatta ben bunu farklı farklı insanlardan da duydum böyle bir bilgiyi. E, annem bile dedi ki aman oğlum işte WhatsApp grupları takip edecekmiş, kapatılacakmış, izlenecekmiş, şu olacakmış, bu olacakmış. Arkadaşlar böyle bir olay yok. Şimdi meclisteki kanuna gelince böyle bir kanun değişikliği var. Onu şimdi açıklama kısmına da koyarım ben. Şimdi ekranda da gösteririm. Bir kanun değişikliği var. Evet, koronavirüs mücadelesi kapsamında sosyal ağlarla ilgili bir düzenleme yapılacak. Henüz daha torba yasa teklifi olarak duruyor bu. Henüz daha meclisten geçmedi. En azından biz bu videoyu çektiğimiz 11 Nisan 2020 itibariyle henüz bu teklifin yasalaşmadığını belirtelim. Peki teklifte ne var? Teklifte şu var arkadaşlar, sosyal ağlara Türkiye'de bir temsilci bulundurma zorunluluğu getiriliyor. Sosyal ağ dediğimiz ne peki? Facebook, işte Instagram, Twitter, TikTok ve benzeri, hani internet üzerinden e, bilgi alışverişi yaptığımız ve kullandığımız bütün sosyal ağlara ki buna WhatsApp da dahildir aslında, orayı da. ...hem kamuda hem özel sektörde ve hem kişisel hayatımızda da sıklıkla kullanıyoruz... ...bir temsilci getirme zorunluluğu getirilecek. Yani Türkiye'de bir temsilci olacak. İşte bu temsilcinin e, hak kaldırım taleplerine 24 saat içinde cevap vermesi lazım. Cevap vermezse ona işte e, 1 milyon liradan 5 milyon liraya kadar ceza... E, ...sosyal anlamda söylüyorum, ceza verileceği falan gibi bazı düzenlemeler var. Tabii bunlar düzenleme ama WhatsApp'ın takip edildiği... işte ne bileyim kapatılacağı oraya yazdığınız şeylerin yasal olup olmadığının izleneceği falan zaten arkadaşlar eğer yasa dışı bir şey yapıyorsanız Whatsapp'ta yaptığınızda da suç olacaktır bu Facebook'ta yaptığınızda da suç olacaktır başka bir yerde de o yüzden böyle bir şey yapıyorsanız tabii ki yapmayın hani onu baştan söyleyeyim ama hani Whatsapp grupları takip edilecek kapatılacak falan yok öyle bir şey böyle internette bu tarz bilgiler zaman zaman çok çıkıyor biliyorsunuz geçmişte de bir sürü bilgi çıkmıştı Mesela bir dönem çok modaydı bu, işte temassız kartları işte otobüste şurada burada cebinizden çalarlar, alırlar, siz farkına varmadan para çekerler falan, o da bir safsataydı. Neden? Çünkü o temassız kartların, e, ki, o post cihazlarından bahsediyorum, o post cihazının, temassız post cihazının e, kime ait olduğu kayıtlı arkadaşlar. Siz öyle bir işlem yaptığınız anda, hani diyelim ki yaptınız, yapabilirsiniz bu arada, bu bir yapılamaz anlamında söylemiyorum, 5 dakika içinde sizin kim olduğunuzu, o parayı kimden çektiğinizi, ne kadar çektiğinizi anında bulup o cihaza ve bütün ticari işlemlerinizi el koyarlar. O yüzden dünyada bunun örneği yok. Yapabilen de duymadım ben. Ama yapabiliyor olmak başka bir şey, yapmak başka bir şey. Whatsapp grupların meselesinde de böyle. Evet bunları devlet takip edebilir, bakabilir, görebilir, işte müdahale edebilir belli noktalarda ama şu anda hani durup durukken size niye yapsın bunu? Siz ne iş yapıyorsunuz? Ne yazışıyorsunuz mesela? Yani annem, annemle ben işte görüntülü görüşme yapıyorum. Yani bunun esaslı bir şey yok ki bunda. Bakılsa olur, bakılmasa ne olur? O bakımdan bir sıkıntı yok arkadaşlar. Böyle safsatalar da işte Kandilli'de bir deprem zamanı çok vardı bu muhabbet. 99 depremini hatırlayanları vardır. Kandilli'de bir profesör var yarın deprem olacak. İşte bilmem nerede bilmem ne arkadaşım var. Hep de böyle bir... Bir profesör, bir arkadaş, bir avukat, avukat varmış da bilmem ne. Yani bunu söylemesi avukata ihtiyaç yok arkadaşlar. Ben de söyleyebilirim. Mecliste böyle bir yasa var. Evet ama öyle sandığınız gibi bir şey değil. Ee, bunlar işte artık çarpıtmak için konuları, dezenformasyon yapmak için, insanları paniğe sürüklemek için uydurulan hikayeler var. Hepsi internette. Girin bakın, araştırın. Siz de araştırabilirsiniz. Ben linkini koyacağım açıklama kısmına. Siz de bakabilirsiniz yani. Torba yasa teklifi değil. Son bir haftaki içerikte de filtreleyin Google'da. Hepsi çıkıyor zaten. Yani bunlar böyle gizli şeyler değil. Öyle WhatsApp'ta duyduğunuz şeyleri de körü körüne inanmayın. Hepsi yalandır demiyorum ama araştırın, soruşturun. Ondan sonra inanın arkadaşlar. Yoksa böyle hani öyle olacakmış da orada bir arkadaşı varmış da orada bir bilmem ne varmış da o avukat arkadaş bana bir şey demişmişti de filanmış da fişmiş, feş mekanmış da bunlar bitmiyor. Yani 99'dan beri muhabbetler vardı. O zamanlar böyle WhatsApp filan da yoktu. Kulaktan kulağa yayılıyordu. Telefonla konuşurken bir arkadaşınız size söylüyordu filan. E, artık sosyal medya olduğu için böyle şeylerin hani çok daha hızlı ve çok daha geniş kitlelere yayılabiliyor. Ama WhatsApp ile ilgili bir şey yok. Grupları açıp kapatmanıza hiç gerek yok. Böyle bir kanun yok. Vesaire vesaire. Bir dönem Facebook için de vardı bu işte. Mark Zuckerberg bilmem ne demişti de ben de burada yazıyorum da işte efendim ya öyle bir dünya yok arkadaşlar. Kendi kendinize iş uydurmayın, panik yapmayın, doğruluğunu kontrol etmeden de her duyduğunuz şeye inanmayın e, benden söylemesi. E, Whatsapp ile ilgili herhangi bir düzenleme yok. Meclisteki düzenleme de henüz daha yasalaşmadı. Belki o şekilde yasalaşmayacak, başka türlü yasalaşacak, kanunlar değişebilir, belki içine WhatsApp da bu arada. Ama sonuçta siz WhatsApp'ta ne yapıyorsunuz? Annenizle yazışıyorsunuz, babanızla yazışıyorsunuz. E buradan da hani devletin buna müdahale edecek bir durumu zaten yok arkadaşlar. Bunlar ne, nasıl bir müdahale edebilir, ne yapabilir yani? Yazışma mı diyecek annenizle, babanızla? O yüzden panik yapmaya gerek yok. E, grupları açıp kapatmak gibi saçma sapan hareketlere de girmeyin. Böyle bir şey yok. Hiçbir hukuki dayanağı olmayan, hiçbir hani o arkadaştan duydum da bilmem nerede Ankara'da arkadaşım var da falan da falan da diye hikayelere de inanmayın. Doğruluğunu araştırın. Dediğim gibi bazı duyulan şeyler evet doğru olabiliyor ama doğruluğunu araştırın. Ondan sonra siz de zaten doğru olup olmadığını siz de göreceksiniz arkadaşlar. Evet bugün farklı bir video ile karşınızda oldum. WhatsApp grupları kapanıyor mu? Yeni açıp kapatmaya gerek var mı? Efendim şöyle mi olacak? Mecliste bir kanun varmış falan filan gibi hikayelerin doğru olup olmadığını anlatmaya çalıştım. Bunlar olacak arkadaşlar bu arada. Panik yapmayın. Bugün de oldu, dün de oldu, yarın da olacak. Her duyduğunuz şeye inanmayın. Yapacağınız şey çok basit. Araştırın, araştırın, araştırın. Zaten araştırdığın zaman siz de görüyorsunuz doğru olup olmadığını. O bakımdan... Ee, araştırmadan, soruşturmadan arkadaşlı bir arkadaş varmış, hey, şu olmuş, bu olmuş gibi hurafelere inanmayın. Sonra üzülürsünüz. Gereksiz hareketler yaparsınız. Bir grubu açıp kapattığınız zaman bütün eski her şey silinir vesaire. Hiç gerek yok. Bir de dediğim gibi ne iş yapıyorsunuz o gruplarda, ne yapıyorsunuz? <gülüyor> Onu kendinize sorun. Ondan sonra da